Merhaba arkadaşlar 17-23 Ekim haftası astrolojik gündemini yorumlayacağız. Bu videoda bu hafta önemli bir hafta çünkü bizi tutulmalar sürecine doğru götürmekte. Biliyorsunuz 25 Ekim tarihinde Akrep Burcu'nda bir güneş tutulması yaşayacağız. Zaten bir önceki videoda bu tutulmaya dair detayları kapsamlı bir şekilde aktarmıştım. Önemli bir tutulma Kasım tutulması ile beraber özellikle artık Yılın sonuna kadar konuşacağımız konular, gündemler bu tutulmalarla beraber şekillenecek. Bu hafta itibariyle zaten tutulma enerjileri altındayız ama tutulma öncesinde hangi enerjiler aktif bunları daha iyi anlayabilelim diye bu haftanın gündemini sizlerle paylaşmak istedim. Evet, 17 Ekim günü Ay Yengeç Burcu'nda haftaya başlıyoruz. 15 Ekim tarihinde Ay Yengeç Burcu'na geçiyor. Özellikle geçtiğimiz süreçte yani 14 Ekim tarihinde başlayan Venüs Satürn üçgeninin getirmiş olduğu sağlam ilişkiler, sağlam birliktelikler veya ilişkide güven ihtiyacı, istikrar ihtiyacı gibi kavramların yine güven temasının ön plana çıktığı bir hafta başlangıcından bahsedebiliriz. Özellikle emek vermeye değer, öncelik vermeye değer ilişkiler noktasında kategorize Yaptığımız bir süreçten geçiyoruz. Hafta başında da bu enerjiler aktif olacaktır. Biraz evimizde vakit Geçirmek isteyebiliriz. ailemizle vakit Geçirmek isteyebiliriz. Kendi halimizde Kalmak isteyebiliriz. Ee, sağlam ve güvenilir Olanın peşine düşmek isteyeceğimiz Diğer etkenlerden kendimizi Uzak tutmak e, Tercihini yapacağımız bir Hafta başlangıcından bahsedebiliriz. 18 Ekim Tarihine geldiğimizde ise Güneş ve Mars arasında güzel bir üçgen açı var. Zaten e, bir videoda bu etkileşimlerden bahsetmiştim sizlere. E, Mucize günler diye bir video çekmiştim. Orada bu şanslı etkileşimlerden tutulma öncesi meydana gelebilecek e, bu güzelliklerden bahsetmiştim. 18 Ekim tarihindeki Güneş Mars üçgeni 24 derece terazi ve 24 derece İkizler burcunda meydana geliyor. Tabii Güneş ve Mars'ın birbirleriyle bu e, destekleyici kombinasyonu e, her ne kadar Güneş terazi burcunda meydana Rahat bir konumda olmasa da kendini ifade etmek, kendini ortaya koymak noktasında rahat bir konumda olmasa da aslında harekete geçme, aksiyon alma enerjimizi de aktif edecek. Yani e, terazi ve ikizler hattında düşünecek olursak yeni bir ilişkiye başlamak, yeni bir ortaklığa başlamak, ortaklık teklifi götürmek e, veya bir teklif almak gibi temalar ön planda. E, önemli kararlar almak, e, önemli haberler vermek, sözleşmeler, anlaşmalar, taahhütler ve kontratlar noktasında artık hızla adım atılabilecek bir noktaya geliyoruz. Burada dediğim gibi neye öncelik verebiliriz? Ne için harekete geçebiliriz? Ne için emek verebiliriz? İşte bu kavramları hep birlikte değerlendirerek artık mevcut hayatımızdaki bu kısır döngüden çıkmak için bir aksiyon almanın şart olduğu gereğinin Farkına varacağımız bir gün olacak. 18 Ekim günü zaten Mars günüdür Salı günü. Dolayısıyla harekete geçmek için, bir teklifte bulunmak için, spora başlamak için, aksiyon almak için, cesaret göstermek için oldukça uygun bir gün. E, tabii ki bu etkileşimler e, bu hafta boyunca genel itibariyle etkili ama e, bahsetmiş olduğum tarihlerde çok daha yoğun bir şekilde etkilerini hissediyoruz. 18 Ekim sabah saatlerinde aynı zamanda Ay Aslan Burcuna geçecek. Ayın Aslan Burcu geçişiyle beraber hani o içimizdeki melankolik halden biraz kurtuluyoruz, biraz daha Kendimize yönelmeye başlıyoruz. Bizi mutlu eden şeylere yönelmeye başlıyoruz. Dedik ya artık yavaş yavaş aksiyon almaya başlıyoruz diye. İşte bizi heyecanlandıran, bizi mutlu eden konu her neyse buna doğru da bir yönelim söz konusu. Bununla alakalı Ayaslan Burcu'ndayken özellikle aşk, ilişkiler, kişisel bakım, Bizi iyi hissettirecek ritüellere yönelmek önemlidir biliyorsunuz. Bu bağlamda artık biraz hafta ortasında enerjimiz hareketlenmeye başlıyor. 19 Ekim tarihine geldiğimizde ise yine çok güzel bir etkileşimimiz var. Venüs ve Mars arasında bir üçgen açı oluşacak. 24 derece terazi ve 24 derece ikizler burcunda aslında yine benzer açılar tetikleniyor. Güneş, Mars, Venüs, Mars arasında Aynı açıların tetiklendiğini görüyoruz ki Güneş-Venüs kavuşumu var. E, Güneş-Venüs kavuşumu ile beraber zaten ikili ilişkilere odaklanmış vaziyetteyiz. İlişkiler gündemi artık zihnimizi fazlasıyla e, yoruyor e, veya gündemimizi e, meşgul ediyor bu konular. E, burada özellikle e, bir iletişim kurmak, bir teklifte bulunmak, bir karar almak, bir sözleşme yapmak, taahhütte bulunmak veya söz vermek, söz almak gibi temalar Ön planda. E, Venüs, Mars arasındaki destekleyici görünüm zaten eril ve dişirin birbirleriyle olan e, dansları gibidir. E, dolayısıyla burada aslında tutkulu birliktelikler, çekimin, uyumun, ahengin, aynı zamanda manyetizmanın yoğun olduğu ilişkiler ön plandadır. Burada bu etkileşimle beraber özellikle çekim duyduğunuz, e, size iyi hissettiren kişiler, ilişkiler, olaylar, durumlar, kombinasyonlara yönelmek adına Cesaret gösterebileceksiniz yani adım atabileceksiniz bununla alakalı tabi Mars 8'lerde en azından bir teklifte bulunmak en azından bir diyalog kurmak en azından bir haberleşme imkanı yaratmak adına fırsatlar söz konusu olacaktır. Ancak devam eden süreçte 19 Ekim akşam saatlerine doğru Güneş ve Plüto arasında da bir kare görünüm meydana gelecek. Güneş Plüto karesi tabi yine aslında benzer dereceleri tetikliyor arkadaşlar burada e, yine Venüs-Mars arasındaki bu etkileşim tetikleyen bir e, gündemimiz var. Dolayısıyla Venüs ve Plüto da aslında bu sert kontağa giriyor. Zaten 20 Ekim tarihinde Venüs-Plüto karesi de hakim. E, dolayısıyla bunları birlikte değerlendirecek olursak. Evet bizi gerçekten heyecanlandıran, mutlu eden, cesaretlendiren, içimizi ısıtan bir takım gündemler var ve harekete geçmek istiyoruz. Belki de harekete geçiyoruz. Belki de ciddi tekliflerde bulunuyor ve aksiyonlar alıyoruz. Ama güneş plüto karesine dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Neden? Aradaki çekimin yoğunluğu, aradaki isteğin, arzunun yoğunluğu o olaya, o kişiye, o bağlantıya dair. Manipülasyon enerjilerini aktive ediyor. Burada özellikle çok istediğimiz bir şeyi kendi kendimize manipüle edebiliriz. Yani rest çekebiliriz. Çok keskin bir tavır sergileyebiliriz. Güç uygulamaya çalışabilir. Ders vermeye çalışabiliriz. Veya karşı taraftan bu tarz bir atak gelebilir tabii ki bu bağlamda bakıldığı zaman. Aynı zamanda kendi hayatımız, kendi geleceğimiz, kariyerimizle alakalı çok net ve keskin enerjilerimiz. Kararlarımız olduğundan mütevellit, e, karşıdaki o bizi hareketlendiren duruma karşı e, bir hınç duyulabilir. Yani burada artık yavaş yavaş akrep enerjilerine de entegre olmaya başlıyoruz arkadaşlar. Yani akrebin gölge tarafı da biraz budur. E, hem çok ister hem de çok uzaklaşır hem de çok manipüle eder. E, dolayısıyla burada böyle bir e, dengesiz de hakim. Çok isteniyor. Ama aynı zamanda manipülasyona çok açık, restleşmeye çok açık, güç mücadeleleri, ego savaşları ön planda. Aslında bu durum tutkuyu daha da artırıyor ama aradaki toksik bağlantıyı da ön plana çıkarıyor. Tabii ki bu ikili ilişkiler alanında böyle. Aynı zamanda maddi konularda bakacak olursak yeni bir maddi girişimde bulunmak için yeterli cesaretimiz olacak. Belki gerekli yerlerle görüşeceğiz ve kontratları yapacağız ama burada temelde isteğimizden uzaklaşıp kendi hegomanyamıza odaklanıp aslında gerçekten istediğimiz şeyi kaçırma ihtimalimiz var. Veya bu isteğimizin yolunda bazı engellerle, bürokrat, bürokratik engellerle veya bizim üzerimizde güç ve hakimiyeti olan kişilerin manipülasyonlarıyla mücadele etmek zorunda kalabiliriz. Yani biraz mücadele gerektiren ama aynı zamanda bu mücadeleyle beraber daha güzel hale gelen, durumlardan bahsediyoruz. Yani Mars etkisiyle beraber zaten yeni girişimler, yeni adımlar ve taze enerjiler hakim. Dolayısıyla buradaki bu etkileşimler oldukça önemli hale geliyor arkadaşlar. Ama tutku planda manipülasyon da bununla beraber geliyor. Şüpheler, intikam duygusu, kıskançlıklar yine oldukça etkin gözükmekte. Evet, yani bu enerjilerin hepsini birlikte harmanlayabiliriz. 18 Ekim tarihinde başlayan etki 20 Ekim'e kadar Plüton'un da aralarına katılmasıyla beraber hem güzel başlangıçları hem de aynı zamanda bu başlangıcı tamamen yok etme veya manipüle etme etkisini beraberinde çalıştıracak bir gökyüzü gündeminden bahsediyoruz. Evet 20 Ekim'de ay artık ay Başak burcuna geçiyor akşam saatlerinde. Ayın başak burcu geçişiyle beraber hafta sonuna doğru biraz daha hayatımızı organize etmek, biraz daha hayatımıza bir rutin sağlamak, belki beslenmemize dikkat etmek, belki kişisel bakımımıza dikkat etmek, kişisel bakımımıza önem vermek gibi temalar ön plana çıkabilir. Evimizi dizayn etmek, işlerimizi organize etmek gibi temalar da ön plana çıkabilir. Hafta sonuna geldiğimizde ise pazar gününe geldiğimizde, Ay terazi burcuna geçiyor arkadaşlar hafta sonu ayın terazi burcu geçişi artık demek ki önümüzdeki hafta yavaş yavaş tutulmalar döngüsüne doğru ilerlerken biz ikili ilişkilere daha çok odaklanacağımızı gösteriyor. Aynı zamanda Merkür ve Satürn arasında da bir üçgen aç oluşacak. Merkür 18 derece terazi burcunda, Satürn 18 derece kova burcunda. Bu da yine sağlam kontratların, görüşmelerin, anlaşmaların, iletişim fırsatlarının olacağını gösteriyor. Ki hafta sonunun en önemli gündemleri esasında Satürn retrosunun bitmesi ve Venüs'ün akrep burcu geçişi. Aynı zamanda Güneş'in akrep burcu geçişi. Yani 23 Ekim gündemimiz çok yoğun arkadaşlar. Merkür-Satürn üçgenimiz var. Ay terazi burcuna geçiyor. Satürn retrosu bitiyor ee, ve e, Venüs'ün akrep burcu geçişi başlıyor. Güneş'in akrep burcu geçişi başlıyor. E, oldukça e, yoğun enerjili bir gündem ve pazar günü e, klasik pazar günlerinden biraz farklı olacak. Satürn retrosunun bitmesiyle beraber tabi hemen pazar günü itibariyle bu etkiyi hissetmeyeceğiz ama artık o karmik yükün ağırlığı üzerimizden kalkmaya başlayacak. E, zaten satürn retrosu videosunda detaylı bir şekilde bahsetmiştim. Eğer fırsat bulursak yine bahsederiz. Burada artık yavaş yavaş o üzerimizdeki kasvet ve ağırlık kalkmaya başlayacak. 23 Ekim'de Venüs'ün Akrep Burcu geçişiyle beraber artık ilişkilerde biraz daha tutkunun ön plana çıktığı bir gündem var. Tutku, ihtiraz bazen şüphecilik, kıskançlık çünkü venüs akrep Burcu'nda biliyorsunuz zararlı çalışır zaten tutulmada bu döngüde meydana gelecek güneşin de akrep Burcu geçişiyle beraber artık biraz daha o istediğimiz şey neyse ona tutkuyla bazen saplantıyla takıntılı bir şekilde bağlanacağımız bir konu var zaten tutulma videosunda aktardım aslında detayları burada artık yavaş yavaş 8. ev konuları dönüşüm, gerçekten kadersel kırılmalara doğru da ilerliyoruz. Pazar günü bu enerjiyi yoğun bir şekilde hissedeceğimizi düşünüyorum. Zaten akabinde birkaç gün sonra da tutulma meydana geliyor. Evet haftanın gündemi bu şekildeydi arkadaşlar. Burçlara ilişkin yorumları bu hafta paylaşamıyorum. Hemen yüklemek istediğim için videoyu ama aşağıdan telegram grubundan grubumuza katılırsanız Burçlara ilişkin ya bir yayın yapmayı düşünüyorum ya da en azından kısa kısa bu hafta burçları neler bekliyor paylaşmayı planlıyorum. O yüzden Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Yine Instagram hesaplarından beni takip edebilirsiniz. Burada aktaramadığım şeyleri bazı detayları orada aktarmaya çalışıyorum. Hepinize mutlu haftalar diliyorum arkadaşlar. Kanala abone olur beğeniriyorum yaparsanız çok mutlu olurum. Danışmanlık ve iletişim için yine Instagram opikusastroloji hesabı veya opikusastroloji@gmail.com adresinden de bana ulaşabilirsiniz. Sevgiler, hoşça kalın.